Ne hocam bazı hastalarımızda hemen midere hastalandığı zaman, midelerinde bir hastaları ya da e, bir ağrı hissettikleri zaman direkt mide ile bu ne kadar doğru? Yani ağrının ne olduğunu bilmeden ilaç alıp geçiştirmek evet. çok doğru bir davranış değildir. Çünkü bazen saat veya dakikalar hastalık için çok önemli olabiliyor. E, onun için e, özellikle yeni başlayan, ilk defa duyduğumuz bir ağrı, mide ağrısı da olsa e, hekime görünmekte fayda var. Bilemeyiz ne olduğunu. Yani ilaç, kendi kendilerine ilaç kullanmasınlar izleyenlerimiz. Çok önermiyoruz, evet. Mutlaka bir hekim kontrolünde tedaviye ne olduktan sonra? Eğer ilaç kullanacak kadar, ilaç gereksinimi duyacak kadar bir ağrı varsa onu hekim kontrolünde almakta fayda var. Ayşegül hocam çok teşekkür ediyorum. Son olarak ekranları başında bizleri izleyen Şifa Kapısı Programı izleyenlerimize neler söylemek istersiniz mide rahatsızlıklarında mide ülseri ile ilgili? E, mide rahatsızlıklarımızda ve mide ülserimizde. Ee, tabii ki ilaç tedavisi çok önemli. Diyet uygulamamız, yediğimiz, içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz çok önemli. Ee, ama her şeyi doktordan beklemeyeceğiz. Biraz da kendi doktorumuz, kendimiz olacağız. Çünkü her gıda her insana dokunmayabiliyor. Özellikle dokunan gıdalardan, dokunma potansiyeli olan gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Ee, tedavi sürecinde ilaçlarımızı düzenli kullanmamız gerekiyor. Diyetimizi düzenli uygulamamız gerekiyor. Hatta tedavi bittikten sonra da e, yine de e, yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii e, bu noktada hocam mevsiminde gıdaları tüketmemiz gerekiyor. Mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Daha çok böyle haşlama, buğulama, fırında tencerede yağda kızartılmış değil de e, haşlama, buğulama tarzı yiyecekler tüketmek gerekiyor. Hazmı kolay, kolay olacak yiyecekleri tüketmek gerekiyor. Yani günde mesela bir 20 bardak çay içip üstüne de iki Türk kahvesi içip de yani o midenin iyi olması biraz zor. Onun için e, alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Tüketimine açık çay içmemiz gerekiyor ya da şekersiz içmemiz gerekiyor hocam? Ee, şöyle, e, yani çay sonuçta bizim çok sık tükettiğimiz böyle kahvaltılarda özellikle vazgeçilmezlerimizden veya toplantılarda bir araya geldiğimizde vazgeçilmez e, içeceklerimizden birim. E, tabii ki tüketeceğiz ama işte kahvaltıda. E, kahvaltıyla birlikte mümkün olduğu kadar açık olacak, çok sıcak olmayacak. Onun dışında gün içerisinde de e, birkaç kere, bir kere veya iki kere e, yanında böyle bir küçük bir krakerle böyle tek başına da değil de özellikle mide rahatsızlığımız varsa o şekilde tüketmekte fayda var. Bir de taze olmasında fayda var. Özellikle böyle dışarılarda çalışıyorsak hani bir yerden geliyorsa o gelen çayın böyle çok koyu ve demli olması da sürekli tüketildiği zaman mide rahatsızlıklarını tetikliyor açıkçası. Yine sigara alkol dediğiniz. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Hem mide için hem genel sağlıklı olmak açısından.